Taze sıkılmış limon suyu mübarek. Yarım limonu sıkın, yarım bardak e, suyun içerisine bunu için. Bir, bugün vatandaş diyor ki hocam ne yersem şişiyorum diyor. Hep söylüyorum. Şişkinlik ve gaz yapıyor. Sindirim problemim var diyor. Tamam bu gazı önleyecek olan, sindirimi kolaylaştıracak olan nedir? Limon suyudur. Hele bunu sabah kalktığınızda, Aç karnı alıyorsanız geceden bağırsaklarda birikmiş olan bütün gazı da dışarı atmanıza ve güne sağlıklı başlamanıza yardımcı olacaktır. Ve kanınızı da ne yapacak bir miktar sulandıracak. Yani sulandırmak demek kanın akışkanlığını kolaylaştırmak demektir. Kan ne kadar kolay akıyorsa kalbin pompa gücünü de siz yükünü hafifletmiş oluyorsunuz.